Para alan İmam İslam'ı ne kadar doğal anlatabilir, ne kadar korkusuz anlatabilir? Bugün e, bu memlekede faydası olan insanlara saygılıyız dediniz. Doğru mu? Mustafa Kemal'e veyahut işte Erdoğan veya baştaki insan. Şunu sormak istiyorum, ya bunlara saygı çerçevemiz Allah Subhanallah'ın dinine göre olması gerekir değil mi? Allah yarattıklarını eleştirmez mi? Allah yarattıklarına sen yanlışsın, sen doğru yapıyorsun demez mi? Mustafa Kemal Yaptığı eylemlerle Teala'nın birçok kuralını ihlal eden bir insan maalesef. Peki bu eleştirimizi mesela HDP için de yapabilir miyiz? Bu ordaklarımızı çizgindir. Vatanıma, bayrakma, devletime asla ihatleri güzle kendi gözü çıkarırım. Elin odanı eli kırarım. Şimdi oy kullanmanın İslam'a uygun olup olmadığını hiç araştırdık mı? Bugün demokrasiyle yöneteceğini, İtalya'dan, Almanya'dan, İsviçre'den aldıkları kanunlarla yöneteceğini söyleyen insanları siz başa seçip getirdiğiniz zaman o oyla yapılıyor. Bir tercih kullandığınız zaman bir sefer Allah'ın melek ismini ihlal etmiş oluruz. Rab ismini ihlal etmiş oluruz. Melik ismi yönetici demektir. Allah diyor ki sen muahit misin? Yani Allah büyük beni birleyen misin? ''Evet Rabbim, beni ne de biliyorsun? Seni kitabında biliyorum. Seni özelliklerinde, isimlerinde, sıfatlarında, ruhiyetinde biliyorum.'' ''O halde kulum, niçin benim indirdiğim kanunların dışarısında kanunlar çıkartan insanları seçip başa getiriyorsun? Hani ben meliktim? Hani ben Rabbim?'' İsim neydi abi? Efe Uçar. Efe, Uçar. E, Efe abi şimdi sistemle alakalı sorular soruyoruz. Kişisel olarak fikirleriniz, görüşleriniz bu konu hakkında nedir? Yaşınız kaçtı? 47. 47 yıldan beri bu sistemin içerisinde yaşıyorsunuz. İster istemez anılarınız olmuştur iyi ya da kötü. Biz bu sistemi tavsiye etmiyoruz, eleştiriyoruz. Siz bu konu hakkında bu sistemin içerisinde yaşayan bir insan olarak ne düşünüyorsunuz yani veya şu anki geldiğimiz nokta olarak? Şimdi geldiğimiz nokta olarak sistem zaman sistem şu vardır. E, dini sistem vardı, siyasi sistem vardı, ekonomi sistem vardı Siz Hangi soracak olursa ona bir bence vereceğim. Çünkü sistem o kadar vardır ki. Bugün sistemin sahibi olduğu bütün sistemler. E, bu sistem fahişelik sistemin elinde tutuyor, kumarhanelik sistemin elinde tutuyor, faizlik sisteminde elinde tutuyor. Birçok sistemi elinde tutuyor. En başta da layıklık sistemi. Layıklık bütün hepsinin korumacılığını üstlenmiş. Bütün dinleri de kendisince korumacı olduğunu söylüyor. Bugünkü sistemden bahsediyoruz. Sizce Allah'a kul olan bir insan öyle bir sistemi kabul eder mi? Şimdi e, layık dediğiniz zaman e, demokrasi bir insan olmak istiyorsan layıklık asa olamaz. Layıklık olduğu yerde İslam olamaz. E, evet geçmişte e, bu ülkeyi Kur kurmaya çalışan insanlar layıklık adı altında bir şey kendince bir şey uydurmaya çalışmışlar. Din ve diyanet ayrı dediğiniz zaman kesinlikle bu asla. E, pekişmez. E, dinimiz İslam. E, bunu e, Hristiyan alamına da saygımız var. Yahudi alamına da saygımız var. Bütün dinlere e, saygımızı e, recid etmemekle beraber ama bizim dinimiz hak, Hz. Muhammed Peygamber'in dini olmamakla beraber layıklı dini az gerekir. Komar, şeriat, bunların içinde olmaması gerekir. Faiz olmaması gerekir. özellikle bunu belirtmek istiyorum. Şu an mesele örneğin bizim milyonlarca imamlarımız vardır. Maalesef ve maalesef Maaşı devlete alan her insan o maaşı faiziyle alıyor. Hz. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son kutbasında şunu belirtmiştir ki faizi alan, aldıran, yapan, yaptıran her türlü haramdır demiş. Ama bütün bankalarda ne olursa olsun kusura bakmayın ben bu devlete çalışıyorum da ama maaşım devlet veriyor. O maaşın içinde faiz kesimliği vardı. Geçmişte ben çok iyi hatırlıyorum. Fare imanlar vardı, köylerde imamlık yaparlardı. Zekatla, boğdayla, arpayla geçinlerdi köylüyle kendince herkes kendilerine oyun keşi bir şey verirlerdi. Ama maalesef şu an devlete aşma herkes, bunu faize bulaşmıştır ve maalesef sistem çökmüştür. Bunu da artık bu saatten sonra ne hiçbir hükümet, ne hiçbir devlet bunu düzenle şansı yok. Peki mesela şundan bahsettiniz, imamların para aldığından bahsettiniz. Para alan imam İslam'ı ne kadar doğal anlatabilir, ne kadar korkusuz anlatabilir? Yani devletten, layık sistemden para alan, maaş alan bir imam, İslam'ı ne kadar rahatlıkla anlatabilir? Ben gerçekten dinimi seven bir insanım. Kur'an'a okumuş bir insanım. evdeki şu an tam aktif okumuyorum ama e, biz ufakken babam bir e, yarım imam diyebilirim. Bize okuturdu ama e, şu anki imamların e, çok özür dilerim. Gerçek imamlardan özür dilerim. Dini anlatan ve rebelik, e, dinine rebelik yapan imamlardan özür dilerim ama ortalama şu an imamların %70'i e, maaş Allah'ı yere bazı ediyorlar minberde. Ben buna çok şahit oldum. Hutbelerde, cumalarda buna şahit oldum. Bu ülkenin kurmuş olduğu bazı insanlar var. Ölü Atatürk'ten tuttuk Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar. Bütün bu ülkeye taş, üstüne taş. Kim varsa saygımız sonsuz. Lakin din bunları kastetmiyor. Bunlarla dinle bir alakası yok. O İmam dini anlatacak, Hz. Muhammed Peygamber'i anlatacak, Hz. Ali'yi anlatacak, Ebu Bekir istedikleri anlatacak, Osman'a anlatacak, İslamiyet nasıl yayılmış anlatacak, bizim İslamların 52 şartları nasıl anlatacak, bunları anlatacak. yazı anlatacak ama maalesef şu parti şunu yaptı, şu lider şunu yaptı dediği zaman o İmam sadece benim maaşım ertelenmesin, maaşıma bir engel olmasın, bir hiç olmazsa olmazsın diye sisteme göre bize bazılıyor maalesef. Biz de cami bıraktık. Camiye bundan dolayı gitmiyoruz. Aynen şimdi tamamen ondan değilse bile dahil. Şimdi İslamiyet'i seven bir insan bir vaaz zaman o vaazlara etki yapacak. Ve o imam o dediklerine sahip olması gereken insan olması gereken. Ama maalesef e, bu yüzden e, biz tamamen şu an o imamlara dinlersek biz de çıkarız. şeriatından da çıkarız. E, maalesef e, şu an sistem çökmüş bu konuda. Peki şundan bahsettiniz mesela Bugün e, bu memlekete faydası olan insanlara saygılıyız dediniz. Doğru mu? Mustafa Kemal'e veya işte eğer Doğan veya baştaki insanlar. Şunu sormak istiyorum. Ya yani bunlara saygı çerçevemiz Allahu Teala'dan dinine göre olması gerekli değil mi? Allah mesela devlete karışır mı? Şöyle mesela söyleyeyim. Hazreti Muhammed Peygamber biz zat kendisi demiştir. E, devletsiz bir din azaptır. Ama o devlet dine göre mi gider? Şeriat'a göre gider. Ekonomiye mi göre, göre gider? Senin devletini olursa olsun bunu araştırabilirsiniz. Saygı duyma zorundasın ama onun bir hatası varsa öz eleştiri de yapma hakkına sahipsiniz. Ama yani madem, özür dilerim şu anda ülkemize şu an coğrafyamızda şu an bu bölgede herhangi bir lidere herhangi bir parti siyasi liderine bir öz eleştiri yaptığınız zaman elin Kerem Şetak alıp zemindesin. Bunu rahatla söylemiyorsun. Evet ee, peki İslam yani şunu bahsetmek istiyoruz. İslam Başımızdaki yöneticiler olsun, partiler olsun, bugün bu devleti kurduğunu söylenen insan olsun. Bu insanları eleştirme hakkına sahip midir? Bence yaşayan her insan, her lideri eleştirme hakkına sahiptir. İslam, İslam yani Allah'tan bahsediyoruz. Allah yarattıklarını eleştirmez mi? Allah yarattıklarına sen yanlışsın, sen doğru yapıyorsun demez mi? de. E bugünkü mesela sistemin içerisinde mesela Mustafa Kemal'den bahsediyoruz. Mustafa Kemal yaptığı eylemlerle Teala'nın birçok kuralını ihlal eden bir insan maalesef. Yani mesela Teala'nın razı olduğu bir devlet Allah'ın kitabıyla yönetilen bir devlettir. Maalesef bu konu hakkında yanlış bir eylemde bulunmuş. Biz bu konudan dolayı eleştiriyoruz. Bu eleştirmemize gayet doğal bir şey. Bir Müslüman açısından eleştirmemiz gerekli. Ben açı ve net ben onu her türlü eleştiririm. Ben Atatürk'ü de eleştiririm, Erdoğan'ı da eleştiririm. Sekizinci ne Abdullah benim için. Yani bir insan olarak eleştirmemiz, bir Müslüman olarak da eleştirmemiz gerekli. Aksi halde hak nasıl ya ortaya çıkacak? Ben de geçtim, ben insan olarak onu eleştiririm. İnsan olarak neye göre eleştirmemiz Ama lazım? Yuvardaki hakaret edemem şartıyla. değil. Tabi, insan olarak neye göre eleştirmemiz lazım? Kendi aklımıza, kendi irademize, kendi ideolojimize göre mi? Yoksa Allah'ın doğru dediği, yanlış dediği şeylere göre mi? Yani Kur'an'a göre, Sünnet'e göre mi? İdeoloji ve siyasi görüşen farklıdır. Yalnız bizim dediğimiz şey Allah'a göre eleştirirsiniz. Bu ayrı bir konudur. Sen ideoloji sağcısın, solcüsün, esmersin ee vesaire, müsait değilim, röportaj ünlümanım. Ne olursa olsun, eğer ki sen isyanete göre gidiyorsan, bunu ve kesinlikle ve kesinlikle Allahu u Teala'nın emir ve nehirlerine zorundasın. Mustafa Kemal Atatürk çok yanlış yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ona dediklerini, çoku dediklerini de şey yapmamıştır. Mesela burada bir öğrenebilirim ki ne kadar Savaşı'nda bir tane koşu sürmemiştir. Bir ordunun başına geçmemiştir. İstanbul'da İngilizcilere otellerde odasında zaman geçirmiştir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti illaki bir insanı önüne çıkarıp de unvan verilmesi gereken kişi maalesef o da Mustafa Kemal'miş. Güzeliği valla ama. Peki Kürtsünüz doğru mu? Ben Kürt'üm evet. Bir Kürt olarak mesela bugün sistemin Kürtleri de yozlaştırıp ne mutlu Türk'üm diyene çizgisini getirdiğini düşünüyor musunuz? Benim hiç bir değildir. değildir. Nemrut'u ben kürdüm diye. Nemrut'u önce Müslümanım, ne mutlu kürdüm diye doğmuş. Şimdi Hazreti Peygamber Allahu Teala beni kul olarak yaratmıştır. Nemrut'u ben kürdüm. Türkmen beyiçi. Ha. Peki bu eleştirimizi mesela HDP içinde yapabilir miyiz? Burada kırmızı çizgimdir. Ee, HDP'deki bazı insanlara da tabii ki soydaşlarımız var, yandaşlarımız var, vatandaşlarımız var ama söz konusu Burada İslamiyet'ten çıkıp de vatana geleneceğiz, söz konusu vatansa gelirse Fevrat'ın HDP olur, CHP olur ve MHP olur. Ya Mesela HDP'nin ideolojisi İslam'a uygun değil, onları niçin eleştirmeyelim? Yani HDP'nin ideolojisi İslam şeriatı düzeninde mi ya da Allah'ın kitabına, Kur'an'ına, sünnetine göre mi düzenlenmiş bir parti? Değil nasıl ki MHP ırkçı bir parti, HDP de aynı şekilde ırkçı bir parti. Niçin bir Kürt olarak hem Türkçülüğü hem Kürtçülüğü reddedip de aslında Allahu Teala'nın bize yakışacağını, yakıştırdığı İslam dinini kabul etmeyip onun içerisinde bünyeleşip, onun içerisinde kişileşip, onun içerisinde kendimizi insanlara tanıtmıyoruz? Şöyle söyleyeyim, biraz prant açacağım. ben büyük Kürt olarak, ben büyük Kürt olarak hiçbir zaman HDP'yi sevmedim ve HDP Kürtlerin temsilcisi değildir. Batı Hacı zihneti masrafı olan bir partidir. Askerime, polisime, Beşite'yi bebeğe kurşun sıkan bir zinete, ben şiddetle bir Kürt olarak, bir Diyarbakır olarak nalatıyorum hakkında kınıyorum. Bunlar hiçbir zaman Kürt olamadı. Bunlar Ermeni bile olamadı. Bu faşizmin daha ötesinde olabiliyor topluluğu. Ben özellikle HDP'nin kadrosu söylüyorum. 32 ilimizde karmaşa çıkarıp, 32 arkadaşımız şehidip Yasin Buruh'un korbanı tezgiatırken şehid ettiler Diyarbakır'da. Bu zihneti ben nasıl alacağım? Ben bunları şu an hatta ve hatta böyle söyledim. Şu an ben HDP'de ölüm kadrosundayım. Bükürdüm. Eydeki HDP beni savunamıyorsa Kürt değildir. Ben Kürdüm. Ben mutlu Kürdüm diye diyorum her yerde. Sayın Cumhurbaşkanımızın gelen Cumhurbaşkanının odasında bile ben bunu söyleyebiliyorum. Ben Kürdüm. Allah beni yaratmıştır. Ama ben vatanıma, bayrağıma, devletime asla ihanetleri güz kendi gücü çıkarırım. Eli doladı eli çıkarırım. Bugün herhangi bir partiyi destekliyor musunuz? Kesinlikle ee, hayır, devletçiyim. Devletçilikten kastınız nedir? Devlet şöyle bir şey, parantez açalım. Vatanımı koruyan, bayrakımı koruyan, namusumu, malımı, mülkümü, canımı, özümü koruyan devlettir. Ben bunu savunarım. Devlet soyut bir kavramdır. İçerisini bir şeylerle doldururlar. İçerisini doldurdukları şeylerle ilgilenmediğinizi söylüyorsunuz. Bakın. Sadece biz toprakla ilgileniyoruz diyorsunuz, doğru mu? hayır kesinlikle. Burada yanlış düşünüyorsun. Bakın beyefendi, Hz. Muhammed peygamber de devletmiş. Bunu da araştırabilirsiniz. Devlet idare etmiş. Idare Tabii idare etmiş yani bir bir topluluğun başı yoksa o toplum toplum olamaz. Biz işte bu başının hangi sistemle yönettiğini savunup veya reddediyoruz. Yani bugünkü sistemin başındaki insanlar Allah Subhanahu razı olduğu şekilde yönetmiyorlar. Biz bir Müslüman olarak şunu diyebiliyor muyuz? Evet. Bu insanlar anlaşmadan kitabına göre yönetmiyor. O halde benim için en değerli olan Teala ise en değer verdiğim, en sevdiğim varlık Allah ve için ben onun için tercihimi kullanıyorum ve sizden beriyim, sizden uzağım diyorum. Yani Tealanın kanunlarını kendisinin indirdiği, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği Resulünün sünnetini tamamen kabul edip ve bunun dışarısında herhangi bir sisteme ne yapmıyoruz? Sevgi göstermiyoruz, benimsemiyoruz. Bir Müslüman olarak bunu yapmamız lazım. Doğru mu? Bugün siz devlet veyahut her ne derseniz deyin. Bu toprak parçası. Hepsini Allah Subhanehu ve Teala etti. Bunun üzerinde Allah Teala'nın razı oldukları varsa ne ala dememiz gerekli. Razı oldukları yoksa biz bunlardan razı değiliz dememiz gerekli. Yani biz devletçi değil. Biz İslamcı olmamız lazım. Biz Müslüman olmamız lazım. Ve ona göre bütün her şeyi eleştirmemiz lazım. Doğru mu? Şimdi güzel kardeşim, Hz. Muhammed Peygamber zamanında da kabiler varmış, ülkeler varmış, kararlar varmış. Kimi Müslüman, kimi Yahudi, kimi Mücesi vesaire. Şimdi Hz. Muhammed Peygamber rahi gelip de Müslüman olduktan sonra onun üz ve üst amcalar, amcaları, amca vesaire amca amcaoğulları dahil de bunlar Müslüman olmamış. Şimdi senin İslam'a göre bu geyrafyada mümkün değildi. Tabii ki bizim dilimiz İslam. reberimiz Kur'an. Bundan şübemiz olmaz. Şubesi olanlatan e, gereken cezayı nasıl tabiri caizse e, ürün değil ama Hani bir ülkede bir, bir şey yapıyorsun, bir şey yapıyorsun, zılandırıyorlar. O da Allah katında salat köprüsünden aşe. Ama geri kalan Allah'a, Allah'ın dediklerine, Resul'un sünnetine, Kur'an'a, kendine rebel kast de yaşayan insanlar, onlar cennetine alaya gidecekler. Peki mesela öyle söyleyeyim, bugün oy kullanır mısınız? Tabii ki. Mesela oy kullanmanın gerekçesini ne olarak görürsünüz? Mesela dedik ki Müslümanız, Müslümanız doğru mu? Tabii ki. İslam'a göre hareket etmemiz lazım. Tabii ki. Şimdi oy kullanmanın İslam'a uygun olup olmadığını hiç araştırdık mı? Ee, araştırmaya gerek yok. Ee, i̇slamette oy kullanma yok. Oy kullanmayı şöyle söyleyelim. Eğer İslami bir cumhuriyet olursa, insanlar da başlarını hangi örnek söylüyorum? İslam'la hükmedecek, Kur'an'la hükmedecek bir kişiyi tercih etmek istiyorlarsa o şekilde kullanabilirler. Bu yönetim şeklini tartışılabilir ama şunu söylemek istiyorum. Bugün demokrasiyle yöneteceğini, İtalya'dan, Almanya'dan, İsviçre'den aldıkları kanunlarla yöneteceğini söyleyen insanları siz başa get seçip getirdiğiniz zaman o oyla yapılıyor. Bir tercih kullandığınız zaman bir sefer Allahu Teala'nın melik ismini ihlal etmiş oluruz. Rab ismini ihlal etmiş oluruz. Melik ismi yönetici demektir. Allah diyor ki Sen yani muahhit misin? Yani Allah diyor ki beni birleyen misin? Evet Rabbim. Beni ne de biliyorsun? Seni kitabında biliyorum. Seni özelliklerinde, isimlerinde, sıfatlarında, rububiyetinde, uluhiyetinde birliyorum. O halde kulum niçin benim indirdiğim kanunların dışarısında kanunlar çıkartan insanları seçip başa getiriyorsun? Hani ben meliktim? Hani ben Rabbim? Bu şekilde söylüyor. E siz oy kullandığınız anda Otomatik olarak bu iki tane kavramı da ihlal etmişsiniz. Hatta hakim ismini ve daha nice aklımıza gelmeyen meselelerde Allah subhanat ihlal etmiş ve bir müşrik olmuş oluruz. İstediğimiz kadar Müslüman olduğumuzu söyleyelim. Ben sizi gibi düşünmüyorum. Ee, Hz. Muhammed peygamber dünyayı naklettikten sonra onun arkasında halifeler gelmişti. 4 tane bir halifeler gelmişti. Ondan sonra vesaire vesaire. Neyle hükmettiler? Ee, Kur'an'la hükmettiler. Bugünkü insanlar Kur'an'la hükmetmiyor. Ee, sen onu şu an mümkün değil, bu konjonktürde, bu yura, yani bu çağda mümkün değildir. Tarih yazamaz, ee, şu an gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ee, böyle bir şey mümkün değil ama Hz. Muhammed Peygamber Nazırı olup da şu an gelirse bütün insanları mutlu ve e, rahat etme şansı mümkün değildir, olamaz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, İnsanları değiştiremeyeceğimiz kanısına varıyorsunuz. Eğer Allah bir şey şirk diyor ise, biz ne yapmamız lazım? Ondan kaçınmamız gerekli. Doğru mu? Yani Allah Subhanat'ın razı olmadığı bir şeyi yapmamamız gerekli. Bugün bütün toplum ise örnek söylüyorum şurada bir kuyu görsek, bütün insanların ona tek tek düştüğünü görsek, biz şunu söylemeyiz, bu kuyuya düşmek güzeldir. Niye? Bütün insanlar bu kuyuya düşüyor. Biz gidip bu kuyuya düşmeyiz. Ya da bir ateş yansa, insanlar içerisine girse, insanlar bu kadar insan giriyorsa o ateşte yanmak güzeldir demeyiz. Bu ateşe girmeyiz. Aynı şekilde de bugün, siz tercihinizi eğer Allah tarafından kullanıyor iseniz ne yapmanız gerekli? Bugün Allah'ın kitabıyla yönetilme gibi bir sandık koymuyorlar. O halde siz yanlışı koyup doğruyu koymuyor iseniz ben yanlışı seçmem demeniz gerekli. Önünüze iki tane seçenek koysam. Birincisi bir adamı öldürmek, diğer seçenek ise hiç öldürmemek. Siz hangisini seçersiniz? Tabii ki hiç ölmemek. Bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Önümüze sadece yanlışı koyuyorlar. Evet. Yanlışın içerisinde doğruyu seçmek fazilet değildir. Bütün yanlışı reddetmektir fazilet, doğru mu? Ben 23 yıl siyasi bürokrat devletin içinde olan bir insanım. Çok ileride dokundum. Yani çok devletin erkanlarına dokundum, e, takıldım, görüştüm ama maalesef senin şu anki sorduğun sorular şu an sadece Türkiye Cumhuriyeti delilikteydi. Dünya üzerinden bu sistem mümkün değildir ama ne olur şu yuvarda mümkündür. Ben mümkünlüğünden bahsetmiyorum. Farkındaysanız Nuh Aleyhisselam 900 yıl boyunca davet etmesine rağmen ne yaptı? Devleti değiştiremedi. En son ne oldu? Helak oldu. Hud aleyhisselam davet etti, değiştiremedi devleti. Lut aleyhisselam davet etti, değiştiremedi devleti. Nice peygamber, Resulallah sallallahu rivayetine göre 124 bin peygamber. Bunun içerisinde bazı insanlar değiştirebildi. Ve şöyle söylüyor Resulallah sallallahu diyor ki kıyamet günü peygamberlere gelecek, yanında iman edeni yok. Kimisinin üç, kimisinin beş kişi. Peki şu, şu sorum şu, milyonlarca insana uyan bir kişi mi yoksa bir peygambere uyan bir kişi mi olmayı isterseniz? Hangisi kurtulacak ahirette? Elbette bir, o peygambere uyan bir kişi. Tabii. O zaman biz bu düşünce yapısıyla hareket etmemiz gerekli. Bugün insanlar hep yanlış önümüze koyup da seçenek diye önümüze sürdükleri şeyleri reddedeceğiz. Sadece Allah subhanehu Teala biz kabul ediyoruz dedi ve buna sebat edeceğiz. Müslüman denilen kişi ancak bunu yapmakla mükelleftir. Hocam e, senin bu dediğin tam soruya dayanarak e, ben çok şey takım için hem maddi hem manevi ben çok şeyimi kaybettim biliyorum. Bu konula ilgili tahmin edemedik hem maddi hem manevi ben kaybettim. Ee, bir siyasi parti ve bir lider iki sos güzel bir sosradaki zaman ve ona tabi olacağım gibi bir anlamına gelmiyor. Ama bu e, konjonktürüne göre ülkeme veya dinime yakın hangi ılımlı ise veya kut dinimi daha rahat onun sisteminde yaşayabiliyorsam bir melde olsa gülüm ona iter. Ama ona kul olurum, ona tabi olurum, ona emir kulu diye anlamına gelmiyor. Allahu Subhanahu wa bizim üzerimize verdiği nice nimet var değil mi? Bu nimetlerin sayısı saymakla bitirilemeyecek kadar fazla. Allah Subhanahu wa teala, bu kadar nimeti bizim üzerimize vermekle bizim yaratılışımızdaki tasarruf da kendisine ait. Şüphesiz biz yoktan var edildik ve varlığımızla Allah Subhanahu wa bizi muhatap aldı. Böyle bir durumdayken biz nasıl olur da bir insan biraz bize iyilik yaptı diye Allah Subhanahu wa bunca iyiliğini bir kenara koyup az biraz iyilik yapanların iyiliğine güvenip onlara meyledebiliriz. Bu akıl işi mi? Soruyu yine tekrarlayayım mı? Kısa. Sorum şu. Allah'ın bunca verdiği nimete rağmen, üzerimize saymakla bitiremeyeceğimiz kadar nimet olmasına rağmen, bize az biraz iyilik yapan insanlara niçin meylediyoruz? Şimdi biz e, şu anki çağa e, insanlar, hani derler ya, dünya menfaat üzerinden kurulmuş. E, şunu söyleyeyim. Herkes rızlıktan korkar ama rızkı veren Allah'tır. Herkes çıkar işimini yapmaya çalışıyor. Ben sandıktan bahsediyorum ama siz halen mesela oy kullanmayı caiz görüyorsunuz. Ne alakası var. Hayır. Yok bahsettiğim şey onunla alakalı ama. Hayır. Siz şu an oy kullanmayı yine doğru görüyorsunuz doğru mu? Hayır. Bunu siz, siz beni yanlış anlıyorsunuz. Hangi dinde İslam dinde oy doğrudur? Hayır hayır. Şu anki demokrasi sistemde partileri seçmek doğru bir şey mi? Değilir. Niçin? Az önce mesela oy kullanılabilir diye anladım ben. Bakın şunu bir daha söylüyorum geçmişte hiçbir Partisi partisi vermek istemiyorum. Biraderim ama belki sizin e, şeyinize göre gün değildir. mesela Cumhuriyet Halk Partisi tek partiyken, iktidarken İsmet Ünün'ün ün zamanında yüz binlerce imamları, Kur'an'ı dini bize öğreten imamları götürüp de idam etmediler mi? Kusura bakmayın. Belki siz onu başka bir şeyle anlayabiliyorsunuz ama şey sadece sadece onu amacı dindi. Onu asmadılar mı? Şey ben din yönetiyorum diye ben dini yayıyorum diye, İsmet Ünlü'nü Atatürk'e sol verirken, benim askerlerim içinde birisi yanlış yaparsa beni idam edin diye ve İsmet Ünlü'nü bazı bingol uzalarını onun içine koyarak, para vererek, milletin namusuna özne geçirerek, askerlerin bunları yaptığı ve Şehzait geldiği bana teslim oldu dar ağacına kendi yakına gittiğini biliyor musunuz siz? ile alakalı bazı şeyleri biliyoruz. Evet, kendi akrabalarına, kendi köylülerine yapılan bir zulüm var. Evet. Ben de bir kurdum, da için yapıldı. Ben azıcık sınav pişirdim, mı? Ben bu ülke için, ben dinim için, kimseye köl ve kul olmadığım için, ben hem madde hem manevi çok, artık çok iyi bir bedel ödedim. O zaman sonuç olarak şöyle soralım, İslami bir bilediğim mi, layık bilediğim mi? Tabii ki İslam. Şu an İslam bilediğim istiyorsun. Biz de ama layıklı diye bir şey tanımıyorum ki, layıklı bile bir kelime yok varım kitabında yok. Ben de bir kitap okumadım. Çok teşekkürler. Yani yaptığınız ve dolayı layık dolayı teşekkür ederim. Başka evet. bir söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çok sağ olun, çok sağ olun hayırlı günler. <gülüyor>